<gülüyor> Bias <az teynya. gülüyor> artık <gülüyor> Arkan arkalar on link Bizden fazlalar kan kadar acımak olmayacak Ancak arkan nakilene nazaran az erken Ölmek şerefliyle gezmek önden büyük resme bak önce Halkan, kurşun, kılıç, tabanca Miğfer, İstanbul, Atina, Roma Ana çığlığı rahmet, asker, dönence pek Kılıç, köra, seven, çükür, kusarak Mızrak görünce ve kara kısrak altında Geri dönersem iki bin yıllık iki kaya içerisinden Bugün yanan köye Kılıç ha çıkma ne istersin Kolkucu manalı tüccü reisli mi yana nokta basan Bir yana terazili sistem Bu çamurla bok kapası yerde Savaşsız yer yok yaşasın hapiste Tüm coğrafya geberecekler liste Hem canıma susadım hem yok kaçasın Bu yapışmış el, kılıç, yüzüm, miğfer Parmaklık reyesi, üzüm, kas. Ve kapanmış yüzüm ırsla. kız Kızma ruf yeryüzüne ırka çıkartırsa, Her şekilde toprağıma makavelim hiç sana. çoğu görmedi Sırtım yeri bu aç gibi güçlü sanılanı yatırsın yere Yine kan içen tanrı toprak atmış ok ve kamçı Sırtta Hücum gemileri yelkenler fora Kan su, deniz çamur balçık boya Son halalın içi her şeytanıyla doldu taştı istersiniz Tamı tam Önümden yok, önümden Bir bu gibi endişeli damlıyor Ondan savaş başlıyor Önümden yok, dolanan yoldan daha kal Siyah hakimse gözünün feri mağaralarına Beyaz düşleri doğduğu yere geri götürün Ancak sözler savaşır yarınsız adamlarla o yüzden bir yerde yakın beni ya da bırakın beni Yarına yenikin inkarına bir askerim yine kokar kan derim adına. Elim on kez uydu elim yaralar yatağına Canım içer bir tas daha derin elzem kuyusundan doğrulmadı bölüm Ayağım girmedi derman batağına Geçmişe feryatla susardımım Aykırmanın kelebinden geceleri kara yuttu Ufku kararmış gözlerim Beni burada bırakanları Yusunlar Yok doğru yanlış gör dört yanım almış götürmüş savaş Her geleceği ölümün ön kapım. ama bir gün geleceğim Sırtımda fenerin gelip bu kemiğini ok Ve zıkkınla delip atımda Dala koşanır çın sıcaksın ben Soğuk kör dağlarda zulüm kızartırım Gücüm borularından duman çıkartılır <gülüyor> Bir adım küçük yaralı cani Buruşup gücü inadım çürük ve hepsine hilafım ben <gülüyor> Üstüm ala boyanmalı bir an önce Venedik Viyana. gel sıra bu peşte. Büyüdüm küçücük bir kafeste Doğdum ki memleketler dağılıp düşer Yapılacaktır krallara besle Ölüm bayrağı dalgalanıyor ordular Sabırlı ordular Ölüm bayrağı dalgalanıyor Olguladım yok, artık sormuk yok Ölümün yok